Sessizlik, 3, 2, 1, kayıt. Filmler nasıl üretilir? Öncelikle bilmelisiniz ki film yapımı maliyetli ve uzun bir süreç gerektirir. Film yapımı için ilk olarak bir hikayenizin olması gerekir. Ve bu hikayenin tüm maliyetini karşılayıp, Aynı zamanda iş koordinasyonunu sağlayacak bir yapım şirketiyle anlaşmalısınız. Bazen bütçe yükünden kurtulmak için hikayenin akışında değişikliğe gidilmesi kaçınılmazdır. Yapımcıyla anlaştığınız takdirde kendinize sormanız gereken soru şudur: Film yapımı kaç aşamadan oluşuyor? Film yapımı 3 aşamadan oluşur ve bu aşamalar kendi içlerinde kollara ayrılır. İlk aşama yapım öncesidir. Bu aşama senaryo yazımı ve planlamayı gerektirir. Filminizin seyredilmesini istiyorsanız burayı fazlasıyla önemsemelisiniz. Aksi takdirde filminizin başarısız olması kaçınılmazdır. Senaristler hikayeleştirirken genellikle sinopsis, tretman ve ayrımlama yazarlar. Ancak uzun metrajlı filmlerde sahne dökümü de gerekebilir. Sahne dökümü koordinasyonu sağlamada sizin olmazsa olmazınız olacaktır. Yapım öncesinde tahmini maliyetin hesaplanması gerekir. Maliyet hesaplandıktan sonra bütçenin tamamını yapımcı karşılayamayabilir. Bu durumda sponsor aramak gerekir. Gerekli anlaşmalar yapıldıktan sonra beklenen an gelmiştir. Harekete geçme zamanı. Toplanan para harcanmaya başlanır. Set ekipleri belirlenir. Sahneler hazırlanır ve yerleri belirlenir. Oyuncular seçildikten sonra rolleri belirlenir. ...set içerisinde kullanılacak özel efektler hazır hale getirilir. Ustalık gerektirecek alanlar varsa onların eğitimi verilir. Bir film için yönetmen ne demektir? Yönetmenin sorumlulukları nelerdir?